Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can't wait another day. Don't feel like your soul's fain. Normalde öğrencilerim böyle 150 birim indirim var normal indirimden önce her şey yoktur böyle bir ekstra 700 liralık öylede. Then is doing makeup in the train because she fell asleep how are you tanya what are you feeling <laughs> feeling good i'm glad we made it oh my god i paid another ticket because i didn't have my id but actually i found that so okay. stupid it. it's in your bag <laughs> yeah it was in this hidden <laughs> bag oh, so. it's just Ee, bu Malbork Kalesi aslında Gdańsk'ın dışında kalıyor. Ee, Gdańsk'tan trenle Malbork e, istasyonuna gelmeniz gerekiyor ve yaklaşık 45-50 dakika sürüyor ee, ve biz 9 liraya kadar ödedik yanlış hatırlamıyorsam 6 6 <gülüyor> ee, ve 6 liraya ödedik 45-50 dakika sürüyor. Ee, zaten Malbork istasyonuna geldikten sonra yürüyerek 15-20 dakika bile değil çok yakın yani. O şekilde ulaşabilirsiniz. Dursa heyecanlı mısın Malboro kalesi için? Evet. Dünyanın en büyük kalesiymiş. Ne diyorsun? Harika. <gülüyor> Berbat bir şeycisim var ya. Ben böyle yapıyorum ya. Emre diyor ki niye mobeseyle çekiyorsun kendini. Linda'yla Tanya'yı ve Stefani'yi bekliyoruz. Türkçe için karşılama yazmışlar ya. Şaka mı? Neyse giriyoruz gel. Buradan alıyorsunuz biletleri. 10 zlatıymış. Burada da audio guide var. Audio guide'lar aldık çünkü geçen e, İsveç'te almıştık. E, o yüzden şimdi bunları dinleyeceğiz. Buradan öğrendiklerimi de buraya söylerim. Çok güzel gözüküyor bu arada. Bu arada Linda. <gülüyor> Linda. <gülüyor> Do you want to tell what happened again? <gülüyor> oh my god. Why I am I am having mask? <gülüyor> I'm going to record my video. But I forget my battery. Okay, let's start then. Şeyler, e, bu köprünün kalkıp inmesine yardımcı oluyormuş Ve şaşırtıcı bir şekilde hala çalışıyorlarmış Burada böyle bir mekanizma var <gülüyor> Burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yok edilmiş e, Yani baya kötü durumdaymış Sonradan renovasyonu yapılmış Ve o yüzden böyle görebiliyorsunuz Mesela orijinalleriyle Renov edilenleri En önemli odalar ilk kattaki odalar diyor. Burada da bir tane pelikan heykeli var. Ee, bir hikayeye göre, pelikanlar kendi kanından besliyormuş yavrularını ölene kadar. Onun için yapmışlar. Mutfak burası. Burada kırmızıda işaretlenenler kek oluyormuş. Özel günmüş çünkü. Siyahda işaretlenenler klasik gün. Hepsinin bir anlamı var. Bunlar tuvaletler. <gülüyor> Bu da diğer tuvalet. Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a can another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember in a race. Nice yeah. Yeah. Take a slow, watch the road. Stop driving myself insane. End of the day, you got me. Ha, burası şeymiş, bacaymış. Odanın da iki baca. Bir baca şurada var. Bir de burada. Müzik <gülüyor> Burada konuşunca sesim çok yankalanıyor. Arkadaşlar, niye bir şeyiz var? Burada şarkı söylüyorlarmış, burada yiyenlere Şuradan. Burası kalenin en eski yeriydi, biraz önce gezdiğimiz, içini gezdiğimiz, şimdi çıkıyoruz şuradan. Yay! Tişörtüm çok güzel, tişörtüme bakın. Her şeyi gördük, bitirdik adamı. Are you guys happy about the castle? Yes. Yeah, very... What do you think about the castle? I think it's majestic. Yes, it's so beautiful. Okay, what, what did you learn about the castle? Yeah yeah you yeah. know. Böyle audio guide veriyorlar dinlemeniz için. Ee, güzel bir geziydi bence. Yani gezmesi çok güzeldi. Ve herkes çok eğlendi. Çok da uzun sürmedi. Normalde 3 saat falan diyordu ama bizim bir, bir, bir, bir buçuk saat mi sürdü? Ne kadar sürdü? Biz bir, bir buçuk saat sürmüş. Yani çok uzun da sürmüyor ve her yerde gördük. Ee, güzeldi yani buraya uğraşsanız Kesinlikle gelin zaten dünyanın en büyük Kalesini görmemek olmaz yani buraya kadar Gelip e, girişte 10 zloti Bu da bedava yanında bileti alınca Öyle e, Bu kadardı yani Malboro kalesi Turumuz e, elimden geldiğince Çekmeye çalıştım umarım izlerken eğlenmişsinizdir video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere bye